Hepinize yeni bir GTA 5 videosundan selamlar millet. Karakter öyle kalmış. Hemen düzeltelim. Bugün sizlerle birlikte bir seansımızı açalım. Zınk, zınk. zınk tamam. Fena değil. Şunu şöyle yapalım. Uçmasın videoda önüme. Tamam. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Diamond Casino'ya gideceğiz. Bir şeyler yapacağız. Sonra gezeceğiz, ne edeceğiz, eğleneceğiz. Yine kopmalık harika bir video kankalar. İzleyelim bakalım videoyu. şimdi burada arkadaşlar GTA 5 videolarının devamı için bir like atmayı falan unutmazsanız sevinirim. Kanala biraz daha bakacağım bugünlerde inşallah GTA ilgili en azından. Ne sürdük geçen? İtalyan seks sürdük. Şimdi İtalyan GT'o sürdüm. Ee, bakalım arkadaşlar. Şimdi bir küçük bir at yarışı at yarışı bir şeyler. At yarışı değil ya da. Direkt şey yaparız. Bir şeyler yaparız işte arkadaşlar. Gidelim mi? Lucky wheel vardı. Onu falan çeviririz. Güzel olur. Şimdi bir yılan aracımızı bir alalım ya. Aracın yılanlığına bakar mısınız? Ben ne diyeyim yani? Kapat oğlum kapıyı. Şimdi gidelim hemen Şuradan bir sağ çekelim bir hemen yol verilelim kendimize şöyle tak tak tak evet arkada kalmış soundpad açık kalmış şu soundpadı hemen bi kapatalım hiçbir şeyle hemen hayır diye bir ses geldi arkadan Sandık bir sesi değil mi evet bence de tanıdık bir sesi haydi bakalım şimdi hop sakin olalım Şuradan bi gidelim basalım bakalım Evet arkadaşlar, umarım bu arada iyi geçiyordur. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Teşekkür ederim, ben deyim. Şimdi, şuradan bir yanlayalım, hop. Şöyle bir anladık, hop. <gülüyor> baba kasmazdır mısın be? Şimdi, hop. Şş, takin o kardeş, hop, hop, hop. Kaç kişi var sonra burada? Yağız kişi var. Sıkıntı çıkartmazlar, umarım valla. Tamam, bir anladık. Bir tane daha yan verelim şuradan. Selamünaleyküm. Bir girelim şu Diamond Gazinoya. Arkadaşlar ee, bu arada... istediğiniz GTA 5'te yapabileceğimiz her şeyi yapabiliriz. Penthouse'umuz var, kazinomuz, her şeyi yapabiliriz. Bana yorumlarda yazarsanız arkadaşlar... Kulağım kaçırdı. <gülüyor> yorumlarda yazarsanız her şeyi yapabiliyoruz arkadaşlar GTA 5'te. GTA 5 deyince baba, akan sular durur. O sularını ha... Şimdi... Ay, ay bakalım nasıl bir şey, güzel bir şey ya Klasik duruyor. Tamam daha iyileri var bende ama o da çok güzel duruyor ha. Bunun adı ne acaba? Lucky Villa geçelim mi? Bakalım. Bakalım gelecek mi? Çevir bakalım. Bakalım Lucky Wheel'dan ne gelecek. Şu an basıyorum seni duyuyorsunuz. Ta ta ta ta ta ta ta. Hadi bakalım oğlum bir araba. araba. Araba araba araba araba. Başka hiçbir şey işime yaramaz. Ara Aa. Ne geldi? 10.000 chip mi? E yine seviniyordum bunun. 88.000 vardı, 10.000'i 98.000 oldu. Neyse boşver. Gidelim arkadaşlar çıkalım buradan şimdi. Bakalım. Ne diyor lan bu? Şuradan ya da bir üstümüzü mü? üstümüzü de değiştirelim şuradan ya hep aynı üstler olmaz. Diamond kazına da gidelim kardeşim. Şimdi. Merhaba canım, merhaba. Kısa giyinmeye arkadaşlar. Hava buz gibi amına Şimdi, o, bunlar aslında var ya. Bunlar onlar da bakayım. Şöyle renkli bir şey alalım bir ya. Aa benim gerçekteki ayakkabıyı benziyorum. Onu alacağım. Başka? Hah. Alta şöyle güzel bir pantolon çekelim ya. Pantolonlar şefavs. Şimdi, bu ne lan? Kötü. Bu güzel gibi, bu iyi gibi. Bunlar peleri iyi gibi. Bu ayakkabı ne değişti ama? Ne oluyor? Şunu çekelim ya, bunu beğendim. Bu felaket duruyor. Üf, mis. Şimdi üstlere geçelim hemen şuradan yandan. Ellerdeki eldivenleri kestik. Bunun üstüne ne gider? Bunun üstüne şu gidebilir, bu gidebilir ama illa bunu almak gerek yok. Bambırları sevmiyor fazla. Bunlar da güzel duruyor bence. Bu bu ne ama eklin? Olmaz. Bu da olmaz. Bu ne koysak? bu olabilir aslında. Evet, alalım. fena durdu ha. Da ellerimdeki şu şeyleri nasıl çıkart? Ne güzel duruyor aslında. Hmm. Burada eldiven var mı? Burada güzel eldivenler vardır ha. Kuzum burada eldiven var mı? Bunu oğlum ha tablo bablo gerek yok bunları şimdi. Pentavuzu eldivenime gerek yok. Sims oynamıyoruz. Şimdi güzel oldu böyle bir aç, açıldık böyle görüntü olarak. Bir dışarı çıkalım. Hatta şu diş görünüşü biraz değiştirelim. Dövmeler dövmeler güzel. Ya. Dövmeleri değiştirmeye gerek yok. Şimdi exit'te bakalım. Exit'te casino. Hadi bakalım. Şöyle hemen İtalya CTO'muz alalım. Güzel oldu ya, kombin bombin iyi oldu. Şimdi. Ben gel. Bas bas bas bas bas bas bas. Yanından basalım. Ertemiz. Futudu futudu gidelim. Anam yandan yedik. Bir patlama sesi aldım sanki. Yanlış almış da Bilmiyorum ama Bir patlama sesi geldi ama ne kadar Neyse. Arkadaşlar burada yakında Yaşadığım olayları falan anlatabilmek için böyle sizinle sohbet edebilmek için olsun. Yayın açmayı planlıyorum. Nerede açsam bilmiyorum. Eğer videoyu buraya kadar izlediysen Yorumları bir nerede açmam gerektiğini. DLive, Twitch, Youtube. Nereyi istiyorsanız. Yani fark etmez. Açarım. Bir yayın yeri arıyorum. Bir de güzel bir 5M sunucusu arkadaşlar, eğer buraya kadar izlediyseniz ve biliyorsanız e, Tavsiye edeceğiniz bir 5M sunucusu var mı, bu tür şeyler var mı, 5 oynamayı düşünüyorum GTA 5 online yanında Bir online oynarız bir 5M oynarız tarzında, GTA 5 online'da ben daha çok özgürüm, neden baya oynadığım için her şeyi alabiliyorum Odisi patlatmaz iş. hadi bakalım, neyse Baya oynadığım için her şeyi neredeyse alabiliyorum, yalnız arabayı bebek gibi kullanmıyorum muyum ya, tıs tıs ya o yüzden arkadaşlar yani belirtin yorumlarda ne istiyorsunuz ne çekeyim falan arzında Ananı UY! Uy! O nasıl çarpmadım bilmiyorum Şimdi Bundan devam edelim Araba yılansın Uruk Araba tıst yapıyor yani tıst tıst yapıyor First Person'a geçelim biraz ya Ananı Çarpma çarpma dur Hiç çarpmadım şu an gördüm çarpmayalım ne yapalım bu arada bir şey yapalım bir etkinlik kullanalım hemen haritamızdan şöyle ooo dur zıng zıng Çarpma sakın. Ha, çarpma tamam. Eee ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Bir şehir turu atalım. Nereden atalım? Bu ne lan? Pointy var. Oo tank. O tarafa gitmeyelim. O tarafa. Şu tarafa gidelim. Orada da bir west dövmecilere bakarız. Arkadaşlar bu arada e, yanlış, yanlış anlaşılmamızın o kelimeyi, ne kelimesini kesinlikle yanlış anlamda kullanmak istemem. Ayındayız. İşte GTA 5 ananı avradı bak. Böyle geri, gergin konuşunca ben böyle oluyorum işte bak. Arka cam gitti bak bak. Bizi görüyorsun. Kelim görünüyor bak bak. Neyse şimdi. Orada bir yaptırırız araba yolumu Bas hocam. Bas. Arkadaşlar ben araba sürerken çok da Hem hızlı sürer hem çarpmadan sürmeye çalışırım. Bu videoda bunu dediğim için 180 kere çarpacağıma da eminim ama. Ayrıca şu ters yola geçelim şöyle hemen. Şöyle bir makas. Güzel. Yani böyle sürüyoruz baba yani. Hem hızlı hem çevik hem de sıfır hasarı ya. Orada niye çarptım bilmiyorum. Bir de bir çarptım. Arka cam patladı, yan cam patladı. onu anlamadım. Nasıl oldu? Bye, bye. Şu arabanın sesi yeter. Eglis patladı alınırız. Tertemiz. Ooo tertemiz araç. bakalım Bakalımız. Kaçla gidiyoruz bu arada ya? 120 bas. W'den elimi çekmiyorum burada şu an. Bilmiyorum niye 120. Gerçi virajda biraz belki o yüzdenler. Araba... Neyse, araba en çok buraya çıkıyor 130, 130 yani kilometreyle çarparsak kaç yapıyor? 200'de falan, 300'de falan gidiyor zaman koyayım Tabii tam 1240 olabilir. Ya 240 ya 300. Kaçla çarptığınıza bağlı olarak değişir. Ben mesela kaçla çarptım bilmiyorum. <gülüyor> evet gördüğünüz gibi arkadaşlar işte şöyle yılanısı bir şekilde arabamızla ananı. Evet arabanın önüne bakarken çarptık. Hafif çıtır hasarlı araba çıtır, bayağı çıtır yani arka cam yok işte. Ee, sağ kelebek nasıl gitmiş hem buna? Ters yoldan sürelim mi? Aksiyon arayalım mı? Hadi boş aksiyon yapalım biraz. Oradan girersek ters yöne, oradan net biri bize girer. bir Ve yan verelim şöyle, hop zıbzınk. Hadi bakalım ya Gidelim şu dövmeciye bakalım. Dövmeler nasıl? Dövmeler şekil önümden şekil yapalım. Orası arm wrestling de olabilir ama olsun. <gülüyor> önemli değil. Önemli olan bir yol bulmak. Aa aslında var ya, bir videoda şöyle offroad arabası alayım. Oralarda gidelim. Güzel güzel. Lan avradını çarpıyorduk. güzel durduk. Şekil durduk, iyi durduk. Şimdi, adam gibi konuş, inersem arabadan bana koyarım. Şimdi... Bu videolarda bir şey var dedim GTA videolarında videolarında, deli gibi map'e bakıyorum. Bu arkadaşlar, e eğer GTA 4, 5 bu oyunlarda iyi oyuncuysanız, oyundan çok map'e bakarsınız böyle bak, benim gözler hep böyledir, hep böyledir benim gözler direkt kafayı öndurdum map'e yani Map'ten bakarak çok kullanabilirsiniz aslında arabaya bak. Şu an tek gözlerle yala bakıyorum, genelde map'e bakıyorum falan filan. Savaşlarda bu çok işe yarıyor arkadaşlar, GTA 5'te çete savaşları olsun, obo bu olsun. Kesinlikle %100 tavsiyemdir. Adamın işini alacağınız zaman bakın savaşlarda. Genelde mapten ilerliyorum ben. Nereye gelecektik? Burada bir yerde bir şey vardı. Ha şurada arkada. Evet armor wrestling sanırım evet. Boşuna geldik olsun. Şöyle dönelim hemen. Şuradan arabayı yaptırmaya geldik kardeşim. Boşuna falan gelmedik şöyle. Bir yaptır Rengi değiştirmeyeceğim abi Kırmızı bu arabaya yakışıyor Onda kırmızı çok yakışıyor Şimdi Bu video çok güzel oldu Böyle mi bu videoda Neden çünkü <gülüyor> kodumun Valorant'ında <gülüyor> Rank atladım Allah'a şükür Valorant videosu da burada yakında gelir Ama Valorant videosu çekmek birazcık ben agresif olduğum için Valorant oyununda, fazla size videosunu çekmek istemiyorum ama... Yani, Banner'da da jet var ama... Bilmiyorum, bakılır. Şu marketi soyalım ya, canım çek, Dur bakayım. Marketçi amca... Önce bir şeyler alalım da tabi. Allah kahretmesin ya, çarpışa bak ya, nasıl s**tlar bana. Neyse, bir taneden bir şey olmasın, çizik. çıtır sarır, şimdi. Selamın aleyküm. Joe aramız bitmiş Joe aralım. Boşaltsana be ya okay, okay. As as Doldur doldur baba doldur hadi doldur doldur. <gülüyor> Haftada bir kere yaşıyormu bunu dedi. <gülüyor> Yanlış duydum herhalde ama. Akabeya online oyuncuları rahat bırakır mı aslan parçası hadi. Polis koruması da var ama, takan yok. Aha. Benayiler geçti yanımdan amanım. Bir şu tünelde bir aragaz verelim ya, B'ye kalmasak da. Dönme, Rus bir çocukluğu yapma. Devam et hocam, devam et. Sakin mesafesini koruyalım hocam. Ah! Enayiler için bir yandan geçelim gazlayarak. Kaçla gidiyoruz? Düze çıktık tamam yeter ha. Hadi bas. <gülüyor> Vallahi Enay buradaki bu gerçekten NPC'ler enayi ya. Tavuta left. Bana ne al bunu. Evet şimdi. Nereye gidelim? Bakayım. Yakınlarda ne var be? Dövmeciye gidelim. İşaretli mi lan? Dur bak. Şu biraz gaza basalım. Hah. Bas oğlum bas. orada arkadaşlar yarış videosu atacaktım normalde ama. Hep kazandığım için kimse benimle yarışmak istemedi. <gülüyor> yani birkaç kişiye sordum. Aa ortaya gelmiş bak buna bakmaya geldim. Horoz gibi iyi bir gelmiş yine saçlar. Acaba şu araba nereye gitti? Siz de görmüyorsunuz ben de görmüyorum. Bakalım nereye gittik. Neyi durmuş. İyi, sağlam yerdeymiş. <gülüyor> Gerçekten çok fazla kazandığım için adam gibi yarışacak adam arıyorum arkadaşlar. Gerçekten videolarda zevk olmuyor. Arkadaşlar bunu bir buçuk dakika iki dakika fark atıyorum. Hem gelmek istemiyorum hem ben video çekmek istemiyorum Çünkü neden tek başıma böyle araba sürüyece daha çok mutlu oluyor Neden? En azından birini beklemiyorum. Talaklar yani diye hedef olmasın diye bekliyom Her şeyi bekliyorum. o yüzden Öyle sıraya arkadaşlar bak bak ne güzel Full gazla tepa gazla tek elle sürüyoruz ama Eğer arkadaşlar kendine güvenen Ben yarışta şöyleyim, ben yarışta böyleyim. gel GTA kitabını yazdım diyen varsa Gelsin ben de yarışsın baba 2013'ten beri durmadan yarışıyoruz <gülüyor> bakayım Ana körümüz çok yakışıyoruz. Alniki de biraz. Hop. Çok ince geçmiştim zaten oradan diğerinde çarptım. İyi farlar patlamamış. Lan yanlış yerden git neyse dönüş var. Yahu ters yönden mi korkuyorsun oyunu anlamadım ki. Geç şuradan işte Allah Allah beni. Topaç gibi döndürecek etrafta amını. Böyle şuradan da geçelim. Hop. Makas gelirme Geldi. Hani var ya. Orada arkadaşlar ben eğlenceleri bu bölümlerde başlayacağım. Bu ikinci bölüm mesela atıyorum. Çünkü eee... Yalnız... Bu ne ama? <gülüyor> ben bunu mu kullanıyorum şimdi? İnanmıyorum. ha böyle güzel şeyler kullanırım ben ha. Torsa bekene koyalım. Bu da güzelmiş aslında bunu. Aa oyunculuk kapalı niye? Game mod mu kazan... İyi... Ben game mod kazanmadıysam adam değilim. Aman ha. <gülüyor> <gülüyor> Yok mu abi şöyle güzel bir şey ya. Bu da fena değil. Bu güzel değil. <gülüyor> aslında biz yarışacağız ha. Yani olabilir. Bakalım, bakalım, bakalım. Dehşetülü vahşetülü sıfatlara bak hele. Tak tak tak. Aaaa, şurada aslında var ya. Bunu takayım, bunu takayım. Bayağı iyiymiş bu. Aa, full vadı işte bunları arıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Prenses Magvulgan mı koysak herkese? Bu da aslında da bakayım. Ha, ben buradan kullanıyordum. Şu da güzel. Neye koysak lan? Ne diyorsunuz ya? Tamam abi net bu. Thank you. Call jail, Bad Angel, Los Santos. Çok güzel. Can't go wrong with that. Neler, neler koymuşum öyle ya? Maşallah kardeşim biliyoruz bu. Fatal Insurgeon yazıyor. da güzel. Kardeşim koydum muydu tam... Oo bu elmas da güzel aslında ama. Wanted. Oğlumla <gülüyor> <gülüyor> cool dövme nasıl yapmış ben ona... Oo çok iyi lan. Bire yüzde dolar mı bu? <gülüyor> ama kötü mü lan acaba ben mi iyi görüyorum? 25.000 dolar, 27.000 dolar. Uuu hey yavrum hey uydu aslında. Buraya ne koymuşum? Yine kare koymuşum. Oraya Kadın. kare değil. Amına kodumun barbarı. Şimdi, o ben bunu çok beğendim. Bu niye bu kadar ucuz ya? Ucuz diye koymak istemiyorum şu an. O pahalı mıydı lan? Hah, <gülüyor> en azından o pahalı. Tertemiz oldu ya. Görüyor musun kardeşim? Tertemiz. Kimse şey görmüyor ama olsun. Yine de koyalım izdöğmeyi. Ön taraftan vurmuşuz da para bayağı iyi ya. oldu eyse o dur dur dur dur dur. İsim nereye gitti? benim onu anlamadım ben. Video tahminimce 7 dakika falan oldu değil mi? 18 dakika mı oldu? Oo! Ne ara lan? Oğlum çok hızlı geçiyor gerçekten. Arkadaşlar izleyin arkadaşlar fark ettiniz mi? 18 dakikadır ben diyorum. Durun, çıkmayın. Ben de anlamadım 18 dakika olduğunu. Durun, çıkmayın, sakin olun. Daha yapacak çok şey var. Enenli öyle... Woo, woo, woo, kadar lan Şimdi, arabayı yolda tüşüyoruz muyuz arkadaşlar? Yolda tüş, tuçu... bak kodumun oğlu, yolda desem var. <gülüyor> Ağzım ıslandı <amir>. lan <gülüyor> Kardeşim Böyle araba kullanan daha gördünüz mü arkadaşlar şu oyunda ya Bak bak yılansılığa bak şimdi Hop hop yılansılı hop hop hop Yılan yılan yılan Bak kardeşim bak Tıs aman aykırı Bak bak Bak bak bak Tıs tıs tıs Ahay tabelaya çarptım diye adama çarptım ya Tabelaya çarpsaydık daha az asar alalım Adam umurumda bile değil aman Yemişim adamına hop Şuraya girelim Çok güzel girmedik mi ki burası benim evim olsaydı hazır değilerdim Neyse Şöyle yapalım. Saçım yine önüme gelmiş ama Bu söylüyor. Bu da değil. Hangisi lan? Bu. Bu. Ana kodum. Kime sövüyom? Bekle. Al döner bıçağına. Bana koydum. Onun çocuğu senin. Ananı. Al Adam bana sövüyor ya. Allah araba kullanıyoruz ya. Çıtır hasar olmuş iyi hasar ama o adama gelmek için önce şu zannettim kadının boşuna öldürdük neyse Bu nedir kardeşim ya geçen modafogger falan diyor yeter lan Evet arkadaşlar videomuzdan sonra gel Her videoyu izlediğiniz like beğenmeyi izlediğiniz için like sakatmayı unutmayınız Ben uçacaktım ya böyle olmaz bir dakika Kardeşim böyle olmaz bu araba parçalanacak ben uçacağım böyle bir tarafa Ben öleceğim bu param paramparça olacak onu yapalım bir dakika videonun bir... bak videonun bitirişine bak arkadaşlar ben size daha ne yılanlısı bir bitiriş yapayım daha ne kadar olabilir yılanlısı iyi izle şimdi yılansı bitiriş geliyor artık vuralım zaten önemli değil evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonu yaklaştı eğer videoyu beğendiyseniz like beğenmediğiniz ise like, like en önemlisi de kanala abone olup bildirim için daşmayı unutmayınız en son hoşça kalın hepinizi öpüyorum sakınmayın <özel gülüyor> Bye bye. peace